Herkese merhaba ben Tolga Özbek geçtiğimiz günlerde Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine çok çok önemli bir gemi katıldı bu gemi TCG Ufuk adını taşıyordu ve geminin dışarıdan baktığınız zaman hazırlanan özel ambleminde kara kulak olarak adlandırılan bir kedi türünün de amblemi bulunuyordu Peki kara kulak hayvanı neden bu gemiye verilmişti çünkü kara kulak hem bizim coğrafyamızda hem Orta Doğu hem Afrika'da yaşayan bir kedi türü ve kulakları çok böyle ince uzun Değişik bir hayvan ve en önemli özelliği de kilometrelerce ötedeki düşmanını veya avını dinleyebilmesi, duyabilmesi. O içerisinde 20 farklı kas hareket ediyor ve herhangi bir yerden gelecek ses dalgasını tespit ediyor. Her ne kadar Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren TCG Ufuk'un resmi ismi test ve eğitim gemisi olsa da aslında bu gemi SIGINT olarak adlandırılan sinyal istihbaratı üzerine uzmanlaşmış alıcılara, sensörlere ve bunu değerlendirebilecek çok çok önemli sistemlere sahip bir gemi. Ve artık Türk Deniz Kuvvetleri'nin ve tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın deniz üzerinde çok önemli bir kulağı var. Şimdi bu programımızda, bu videomuzda size... TCG Ufuk gemisinin özelliklerini anlatacağım. Bu gemide hangi savunma şirketlerimizin ne tür sistemleri var buna bakacağız ve en önemli kısmı da videonun tabi ki son bölümünde oluşan sinyal istihbaratı nedir? Neden buna ihtiyaç duyuluyor? Bunları birlikte irdelemeye çalışacağız. Aslında TCG Ufuk için çalışmalar resmi olarak 2016 yılında başladı ve ertesi yıl 2017'de de kontrat haline getirildi ve gemi için Üretim çalışmaları İstanbul'da başlamış oldu. Yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların ardından 9 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle gemi suya indirildi. Arkasından sistemlerin entegre edilmesi, testleri, yapılan deneme amaçlı çeşitli seyirler gerçekleştirildi. Ve yaklaşık 2 yıllık çalışmanın ardından da gemi resmi olarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmiş oldu. Proje aynı zamanda Türk savunma sanayinin en büyük mühendislik şirketlerinden STM'nin koordinasyonu ile gerçekleştirildi. STM'nin yanı sıra çok sayıda alt yüklenici olarak farklı farklı sistemleri geliştiren çeşitli savunma şirketlerimiz de vardı. Bunların başında Aselsan, Havelsan gibi devlerin yanı sıra toplamda 194 Türk şirketi bu gemide görev yaptı ve birçok sistemde yerleştirildi. STM tarafından verilen bilgiye göre gemideki yerlilik oranı %70'e ulaşmış durumda. Şimdi biraz geminin teknik özelliklerine bakacak olursak aslında geminin formu milgem ada sınıfı korvet teknik formu kullanılarak tasarımı gerçekleştirildi. TCG Ufuk ağır iklim ve deniz şartlarında uluslararası sularda seyir yapabilecek özellikte. Gemi de toplam 110 personel görev yapabiliyor. Gemi aynı zamanda 60 gün kesintisiz seyir yapabilecek özelliklere sahip. TCG Ufuk'un tam boyu 99.5 metre, eni 14.4 metre ve 2.250 ton deplasmana sahip geminin Ayrıca 10 ton ağırlığa kadar bir helikopterin inmesi de platform yer almakta. STM'nin verdiği bilgiye göre gemide 194 yerli firma katkı verdi ve yerlilik oranında %70'e ulaşmış durumda. Bu şirketler arasında, örneğin ASELSAN, gemide yer alan görev sistemlerinin tasarım, üretim ve entegrasyonunu üstlendi. Geminin radar, muharebe, ve gemi seyir sefer sistemleri Aselsan tarafından geliştirildi. Havelsan ise Türk Deniz Kuvvetleri'nin artık bir standart yönetim programı olan komuta kontrol sistemi olan ADVENT'i TCG Ufa verdi. ADVENT açılımı biliyorsunuz A destekli veri entegre sisteminin aslında kısaltması tek gemi yerine kuvvet odaklı A destekli harekat yaklaşımının gerektiği ihtiyaçlara cevap veren yeni nesil Komuta ve kontrol sistemi. Advent Türk Deniz Kuvvetleri'nin yüzer, dalar, uçar veya karada konuştuk platformlarına daha etkin teknolojik gelişmelere açık, ölçeklenebilir, güvenli ve ağ destekli yetenek sunuyor. Sistem ilk olarak 2019 sonunda ada sınıfı korvetlerin dördüncü gemisi TCG Kınalıada'da resmi olarak kabulü gerçekleştirilmiş ve hizmete girmişti. Halen Advent sistemi Türk Deniz Kuvvetleri'nin vazgeçilmez komuta ve kontrol sistemi halinde bu sistemde Türkiye'nin ardından Pakistan, Ukrayna ve Endonezya'ya da ihraç edilmişti. Geminin teknik özellikleri hakkında dilim döndüğünce sizlere bilgi vermeye çalıştım. Şimdi gelelim sinyal istihbaratına. Örneğin Libya'yı yakından takip etmek istiyorsunuz. Türkiye'den herhangi bir şekilde bir insansız hava aracını kaldırıp Libya üzerinde uzun süre uçuramazsınız veya Libya mesafe olarak çok uzun veya bir e, bu konuyla ilgili özel teçhizatlara sahip bir uçağı ancak birkaç saat Libya açıklarında uçurabilirsiniz. O uçağın sonuçta geri dönüp veya havada yakıt ikmali yapıp ancak sınırlı saatte görevi yapıp geri dönmesi gerekir. Fakat TCG ufu örneğin Libya açıklarına gönderebilirsiniz. Veya TCG ufuk Suriye açıklarına gidebilir. 60 gün kesintisiz seyri sırasında bölgedeki uluslararası sularda o topraklardaki her türlü sinyal istihbaratını gerçekleştirebilir. Sinyal istihbaratı nedir? Örneğin birlikler arasındaki telsiz konuşmaları. Bunları, bu istihbaratı yakalamak için o sinyalleri tespit etmek, dinlemek, kaydetmek ve tabii ki çoğu şifrelidir bunların. O şifreleri çözmeniz gerekiyor. Başka sinyal istihbaratı nedir? Bölgede aktif olan radarları tespit edersiniz o radarlar nasıl çalışıyor hangi frekanslarla bir başka önemli konu hava savunma sistemleri ve bunların da tabii çalıştıkları radarların frekansları ne, ne hangi frekansta görev yapıyor bunlar ne tür takipler gerçekleşiyor veya bir frekans nerelerde yoğunlaşıyor nerelerde çok yoğun bir kullanım var buralara bakmanız buraları görmeniz gerekiyor ve bu açıdan da bu gemi uzaklardan da olsa o ülkenin kulaklarını oraya doğru dikerek her türlü istihbaratı almaya çalışıyor. Veya bu gemi üzerinden topladığınız istihbarat gemi içindeki uzmanlar tarafından da deşifre edilebileceği gibi bu bilgiler Türk Deniz Kuvvetleri'nin karargahı Ankara'ya veya ihtiyaç duyulan Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı veya Milli İstihbarat Teşkilatı'na bunu aktarabiliyorsunuz. Günümüzde SIGINT olarak adlandırılan bu sinyal istihbaratını farklı farklı yollardan yapıyorsunuz. İşte deniz üzerinde yaptığınız TCG ufuk önemli bir örnek. Bununla birlikte insansız hava araçlarından da bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin tasarladığı, Male olarak adlandırılan, orta irtifada görev yapan ANKA için geliştirilmiş ayrı bir model var. Bu modelde ANKA I adını taşıyor. I harfi büyük harf. İstihbaratın veya İngilizce intelligence'ın kısaltılması. Bu anka normal diğer işte B veya S serilerinden farklı olarak kanat ve gövdesinin altında çok farklı sensörlere, antenlere sahip bölgedeki bütün sinyali topluyor. Örneğin bu anka I'yi Kuzey Irak'ta uçurduğunuzu düşünün. Terör örgütü PKK'nın e, birimler arasında yaptığı bütün telsiz konuşmalarını, haberleşmelerin dinleyebiliyorsunuz ve bu size çok ciddi bir istihbarat sağlıyor. Bunları çözümlediğiniz ve doğru kararlar verebildiğiniz sürece oturup o terör örgütünün işte bugün haberler geliyor, mit tarafından yapılan e, şeyle saldırıyla, örneğin haberler geliyor, mit tarafından yapılan nokta vuruşuyla terör örgütünün işte şu şu şu üst düzey yöneticileri e, öldürüldü, etkisiz hale getirildi diye işte bu tür bütün bilgiler ...bu havada uçan çok önemli sinyal istihbaratının getirdiği bilgiler... ...bu operasyonların yapılmasına çok önemli katkılar sağlıyor. Şimdi insansız hava araçları tabii daha yavaş, yüksek irtifadan uçuyorlar... ...belki çok uzun saatler kalabiliyorlar ama daha yavaşlar... ...hemen bir bölgeye kaydırmanız mümkün olmuyor. Bunların üzerinde de bu tür görevlerde kullanılan özel uçaklar bulunuyor. Genellikle iş bunlar çevriliyor... İşletlerinin işte kanat ve gövdesinin altına özel sensörler yerleştiriliyor, alıcılar koyunuyor, farklı farklı sistemler yerleştiriliyor ve bu bilgilerin nasıl TCG TCJUF'un içinde değerlendiren uzmanlar, istihbarat bilgi personeli varsa uçak içinde de bu tür operatörler bulunuyor. Bunu da çok yüksekten, çok uzun saatler uçarak bu bölgeyi tamamen kontrol altında ve gelebilecek bütün bilgilerin de alınması gerçekleştiriliyor. Bunun içinde biliyorsunuz hava soç sistemi ve ayrıca milli istihbarat teşkilatı içinde ayrı ayrı projeler yapılmakta. Bunlar da yavaş yavaş hayata geçiyor ve aynı zamanda çok ciddi birer platform haline gelmiş durumda. Gördüğünüz gibi buradan bir bilgi alındı diyelim. Örneğin hava savunma radarlarının çalışma frekanslarını buluyorsunuz. İstediğiniz zaman elektronik savaş yardımıyla bu frekansları bozmaya başlıyorsunuz yani düşmanınızı kör hale getiriyorsunuz veya sağır hale getiriyorsunuz veya bu frekanslarda kesintilere neden oluyorsunuz hiçbir şekilde hiçbir iletişim gerçekleştirilmiyor işte orada da bir ordunun elini kolunu bağlamanız gibi elektronik savaş günümüzün en önemli silahlarından biri haline gelmiştir. Halen dünyada iki ayrı noktada bu elektronik savaş çok çok ön planda. Bunlardan bir tanesi Karadeniz'de Ukrayna'nın etrafında malum Rusya ve Ukrayna arasında çok ciddi artan bir tansiyon var. Bölgede de çok sayıda hem Rusya'nın hem NATO'nun hem Ukrayna'nın bu ELINT yani elektronik istihbarat veya SIGINT olarak adlandırılan sinyal istihbaratı yapan uçaklar özellikle Karadeniz semalarında tabiri caizse fink atıyor desek doğrudur. İkinci en çok hareketin yaşandığı bölge ise Çin kaynaklı. Bir bölümü e, Tayvan yakınlarında, bir bölümü Japonya taraflarında çok sayıda. Hem Amerikalıların hem Japonların hem Çinlilerin farklı farklı sinyal istihbarat uçakları bölgede uçuyor. Amaç her iki tarafın adımlarını dikkatli bir şekilde takip edebilmek. Kimi zaman insan sava aracı, kimi zaman deniz karakol uçağı veya kimi zaman bu iş için özel tasarlanmış uçaklar alıyor. Amaç okyanus üzerinde su üstü veya su altı platformların hareketlerini, bölgedeki uçuşları ve bunlarla ilgili sinyallerin alınmasını sağlamak. İşte görüyorsunuz bu işin kara tarafı var, deniz tarafı var, hava tarafı var ve tabii ki bir de uzay tarafı var. Uzay tarafında da. Bu konularla ilgili özel ekipmanlara sahip uydular. Keşif amaçlı, takip amaçlı kullanılıyor ve bu konudaki e, teknolojiler de inanılmaz boyutlara doğru hızla ilerliyor. Sonuçta düşmanınızı dinleyemiyorsanız, yani kara kulak gibi kulaklarınızı dikip ne yapıyor, ne ediyor bunları göremediğiniz takdirde belki size karşı çok büyük bir operasyon hazırlığı var veya Önlem alamıyorsunuz. Neler yapılacağını dinlemediğiniz için de bilgileriniz eksik kalıyor. Bugün size TCG Ufuk'tan başlayıp sinyal istihbaratına doğru neler yapılıyor, neler ediliyor bunları dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bu platformun, TCG Ufuk'un veya yarın Havasoc'un veya farklı farklı sinyal istihbaratı uçaklarının, İHA'larının veya farklı farklı sistemlerinin Türkiye'de, yerli savunma şirketleri tarafından yapılmasının da çok büyük önemi var. Çünkü bunlar gerçekten çok gelişmiş teknolojiler içeriyor. Ve sistem sizin değilse satın aldığınız ülkenin verdiği limitler dahilinde siz buna bakabiliyorsunuz. Veya o veriyi kendinize aldığınızı zannederken o veriler yavaş yavaş o satan ülkenin de eline geçmiş oluyor. Onun da tehdit kütüphanesini sayenizde zenginleştirilmiş hale geliyor. Bu yüzden bu teknolojilerin yerli ve milli olması çok büyük önem arz ediyor. Yarın bir başka videoda görüşmek üzere derken herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bizleri detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberleri Tolgozbek.com sitesinden takip edebilirsiniz. Sosyal medyadayız aynı zamanda Telegram kanalımızda sizin ilginizi bekliyor. Yarın görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.